Şu an ikinci konuya attılar. Ne? O ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Festivale renk çaldık ve burada makyaj yapıyorlar. Bakın Kulatçı nasıl yaptı. <gülüyor> Marke yaptı. <gülüyor> Münih'teki Tallwood Festivali'nde, panayırında. Neyse ben şuraya hasta oldum yani. Mert nasıl? Ne var orada? Sallanan koltuklar. Ya bayağı bildiğin beşik masa yapmışlar. Ya <gülüyor> ben orada başım dönüyor. <gülüyor> hasta oldum. festival çok güzel. Festival acayip tatlı yani her yer bir ayrı bir şey. Ya yani şunlara bayıldım ya, ben şundan yaptıracağım. Oo. Oh. Oh. <gülüyor> Şimdi başka bölümdeyiz. Acaba neredeyim? Acaba <gülüyor> ben şu anda dünya gözlerim süper Şu anda galiba Czech Republic'deyiz. Evet, <gülüyor> Pilsen'de geziyoruz. <gezeceğiz. O> da <gülüyor> Oladayız. Kahvaltıya gideceğiz. <gülüyor> tamam, yeni fotoğraf makinemizin videosunu deniyoruz. Pilsen'de, Muratı Rıza'nda geziyoruz. Kulatayı su değdiyorum. Roz, můj rozumí a ta druhá mi nebude rozumět ani slovo. Mnohem a to se vsadím, že ti porazí, aniž by věděla, o co doje. Tak. Tak. tak dostane no, tady čevi, ten, čevi, ten karton si. Piba Pilsner oracle, to co tady třeba. Rozumíš tomu? Arkadaşlar şimdi Karla Uvarı'dayız. sıcak sularını geziyoruz. Burası Milinska kolonağda. Milinska. Gayet güzel. güzel. canlı bir canlı yürüyüşüyoruz. <gülüyor> Derne kolonağda. Böyle su çıkıyor. Sermal su. Sermal su. Sermal tazviye ile fışkırıyor. Yani lav gibi. Tamam. Burayı da aynı şekilde yer altından gelen diğer suları da e, kalemikler sistemi yapıp burayı ısıtmışlar. Bunlar da o kaliflerle. Bu da me böyle merkeze böyle bir cam mekan yapmışlar. İçeride de soveyni gibi falan. gibi. Sauna gibi. İçeride de insanlar su dolduruyor bakın şuradan. Evet, bile devamlı su içiyorlar. Sürekli doldurup içiyorlar. Kalı su olduğuna inanıyorlar. Ben inanmıyorum. Mineralli su. Şu anda hangi sahillerdesin, Mert? Şu an Maldivler değil. vay, bravo. LG Life School. Maldivlerden Ecikoska içiyorum. Çek malı. getir. Çekoslavakya'dan getiriyoruz. Ve, ve kağıt elva bakın. Bakın. Maldivlere özgü. Çok güzel. Bu arkada bu dağlar ve güzel evler var. İlaşağı arkada kalıyor. Bunu size göstermiyorum. Mahfos. Aa hamam değil mi ya şunlar? Evet, Mazi derde ne hamam? Mert Bey? Siz bence ne beni ne? bizi kandırıyorsunuz. Neresiydi lan? Çekçin bir Vallahi. mı? Karlovvari. Kralın banyolarındayız. Kralın Kralın banyolarındayız. Kralın banyolarındayız. Neredesin Eda? Selamlar ben şimdi ee, Karla Viberi'deyim. <gülüyor> Ev mi tuttun Karla Viberi'de? Karla güzel stüdyo bir daire almaya karar verdik artık. Buraya yerleştirdik artık. Baktık ekonomik aldık de. mı? Güzel ha, Bir oda. Bir odadan oluşuyor. <gülüyor> bir oda bir o yani. Yani. Bir artısı yok. Evet. Iki Tuvaleti var. Tüjetlik, ba şimdi banyosu, çamaşır makinesi vesaire <gülüyor> Her şey var. Hard over'de odamızdan dışarıda görünenleri size görün istedim. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de her şeyi görmenizi, yaşamamızı istedim. Bakın mesela bunlar benim ayaklarım. Üşüdü çorap kırdas. Bakın televizyonda Sinert Okanır kulübü dönüyor. Eskiler. Oçko Gold programı adı. Yani All these Gold is. Bakın kahvelerimiz. Ne yapıyorsun? Hey! Yemek hazırlıyoruz. Tabaklarımız Eda aykıda. Avrupalı oldukça bakın tabakları siliyor. Evet. Ben makarna yaptım. Yanına sos yaptım. Afyondan getirdiğimiz orijinal cümle suyumuz ve yanına mis gibi. Ne yapıyor Eda? Yaylaşıyoruz. <gülüyor> Nereye? Tamam, burada. Şimdi burada. Prag'daki. Prag'da. Ee, yeni kampımızdayız. Adı neydi ben yazdım adı nasıl? Kamping Zisco'dayız. Zisco öğrenci ve işçi yeriymiş zaten. Bakın böyle bir dişik çadırlar var. Kafesi falan var. Şirin ve küçük bir yer. Mesela karavan alalım şu kadar yani şanslıyız yer bulduğumuz için. Bugün cumartesi ayın 12'si yarın dünya kupası var. Final Arjantin'le şey. Neydi o Arjantin. İşte şöyle çadırlar. Arjantin, Almanya. Bence Arjantin alır inşallah. Bu bizim çadırımız. Bu benim yeni aldığım şey. Sandalyem. 50 liraya geldi. Bakın arabamız da şurada. Birazdan da gezmeye çıkacağız. Şimdi ölüm çanları çalmaya başladı. Şu anda astronomik saatteyiz Pırak'ta. Eski meydanda. Bakın ölüm çanı çalıyor. Burada naziler <gülüyor> çıkıyor. Hayır hayır diyor ki bir sol tarafta. Aşağıdaki şehveti sevgilen, Türkiye bakın. Çok da güzel. <gülüyor> Şu anda saat tam oldu. <gülüyor> 70 küsür metrelik Hanus yaptığı saati görüyoruz. <gülüyor> ve bunu da izlemiş olduk. <gülüyor> Selamlar şimdi Charles Köprüsü'ndeyiz. Karla ve Most, Prague. Burada da yine reddack'ımızı atacağız. <gülüyor> <Biraz var mı>? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Mert <gülüyor> Evet. Aşkımızı artık Viltava Nehri'ne de kilitliyoruz arkadaşlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok şıkın ya. Bir dakika evet. etrafı da evet. çekeyim de mi? Çek tabii evet. ki. Çok güzel Charles Bridge'in altı, Prak'ta. Üçündeki şeyleri görüyorsunuz zaten. Aşağıda örnekler. Ve şurası sırf böyle kilit dolu bakın şöyle. Evet. Hmm. Burada bot trip yapanlar var. <gülüyor> Aynen öyle. Yine eski meydandayız. Meydan çok canlı bugün. Orada çağ mücütleri yapıyorlar oradan. Şu bebek çok korkunç. Atlar geliyor. Meydan her yerine bir şey var. Çekil oradan. Bakın burada kendi yapıyorlar. Çok hızlı kesiyor ama tamam yani. Ustamız da şeker ustamız yakışıklıymış. Irak kendi adamım. Irak Çok güzel. <gülüyor> Bunlar Beach band'miş. Köprünün üstündeyiz. Kutunun üstünde yürüyüş yapıyorlar. Yürüyüş bantları var. Pırak bir garip. Charles Köprüsü. Ormanlar ne yapıyorlar? Tam da kalktığımızda sinir oluyor. İşiyorlar galiba. <gülüyor> He işiyorlar. Eda <gülüyor> <gülüyor> neredesin? Selamlar. Şu anda biz Müzeler e, Meydanı'ndayız. Ось Bir tarafında doğal боку натураліст, Sisi. сиси, якість сиси, сервізет, стейкери ви бачите. Збоку також сама кухня. Якщо ви не знаєте пароль, то тут Bayağı müze dolu. Şu anda Viyana'nın Ankara saatindeyiz. Hoher Meydanı'nda. Her biri Viyana'nın ünlü bir kişiliğini sembolize ediyor. Ondan 11'e geçecek saat. 95. <Gülüyor> İşlerimizi kendimiz hallediyoruz. 32 tane aldım da 32 ölçümüz. Burada yazıyor 367. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Şu anda tunanın Tuna kanalında bisiklet yoldasında geziyoruz. Aynen. Belüne parka gidiyoruz, Krater. Adam başımızı da tutma neyse. Donald, Donald. Yağmur başlıyor. Ne yapıyorsun Eda? Şu anda merkez çekiyor. Nasıl çekiriz? Araya, <gülüyor> araya kilitleri taktı. Mes, pedal çevirmiyorum, götürüyor beni. Aynen öyle. Orada <gülüyor> gittiğimiz yer de çok güzel bir yer, değil mi Eda? Park. Luna Park'a gidiyoruz. Oley. Şimdi Prater's sınav parkındayım. Bakın birazdan buna bineceğiz. Döne döne iniyor. <gülüyor> yukarıdan indi döne döne. En yukarısına çıkıyor. Hadi eğlenelim. <gülüyor> Merhabalar. Şimdi arkadaşlar. 19. yüzyılda yapılan bir. Viyana'nın en ünlü Risen, bilmem ne adını tam söyleyemiyorum dönme dolabındayız. Böyle bütün Viyana ayaklarımızın aldığını olacak. Kaç metre yüksekliği? 20 metre. Bu alt tabi diye Burada çekebilirsin. <gülüyor> bak burada bir tane daha dönme dolap var onu boş ver artık. Tabii canım dönme şu da çok mu sanıyorsun? Tabii tabii tabii. Yani. Evet. Genel atıyor gene. Bir de yağmurluk giydiriyor. Parmağın evet. ya hakim oldu değil mi? Evet ya, çekiyor musun? Çok güzel. Hadi. Akşamına da olursa ona da kola. Çok sağ olun. Park gece 11'e kadar açık olması bizi çok sevindirdi. Evet, burada gece 11'e kadar eğleneceğiz değil mi arada? Evet. evet.